Sen başta sabah oldu. Herhalde geldi. Çok heyecanlıyım. Sen bozdu. Sen Sen tamamlıyor musun asla? Ben istemiyorum. Ben getirebilirim. Var? Mama. Hortalar. Ana kızma kim olur? Sana da hayır. Sen. Yaşlı kadın deriz. Dört tane kardeşim Rümeysa. Ben gideceğim. Bakalım. A Rüzgar günü, sende Batman'ı yapın. Kostüm gönderelim mi size? Batman! Batman kostümü gönderelim mi? Batman! Anlaşacaksın. Yukarı kostüm alacağız. Batman, Rüzgar günü. Böyle hangi ne istiyorsa bunlara bir inşallah. alalım. Tamam o yüzden çikolata sürekli geçelim. Bunlar da aslında anları ben göndereyim buraya. Çok büyük bir flankez, ben de bölgeden geldim. On ile etkileyen bir deprem yaşandı maalesef. Ee, i̇nşallah hızlı bir şekilde sarı, yaralarımızı sarmaya başlayacağız. Bugün burada e, dışarıdan gelen, afet bölgesinden gelen özellikle ailelerimizi, çocuklarımıza bir destek olmak için e, psikodestek merkezi kurduk. Altta da yine ana sınıfı açtık. E, bunu diğer okullara da yaygınlaştıracağız kısa süre içerisinde. E, buradaki ailelere bir nevi destek amaçlı, psikolojik anlamda bir destek. E, yaşadıkları travmanın, yıkımın... E, en azından stresin en hızlı bir şekilde bunun üzerlerinde atlaması için gönüllü arkadaşlarımız burada gönüllü bir şekilde mesai gözetmeksizin, saat mevhumunu gözetmek için sürekli burada arkadaşlar destek veriyor. Aileler bundan sonraki travmanın nasıl atlatılacağıyla ilgili, bundan sonra yaşayacakları en azından bazı sıkıntılarını en bertaraf etmek için, önüne almak için. Çocuklarla nasıl bir iletişim kurabilir? Bunların hepsi burada kendi imkanlamca destek vermeye çalışacağız. Çocuklarımız da bu depremin hasarlarını en aza indirmek için, bunları unutturmak için aşağıda çok ciddi bir şekilde rehber üretmenlerimiz, arasınıf öğretmenlerimiz beraber yaraları sarmaya çalışacağız. Siirt kucak açtı tabii depremden gelen yakın bölge olduğu için, yakın il olduğu için kucak açtı. İnşallah misafirperverliğimizi göstereceğiz, öğrencilerimizi kendi okullarımızda barındıracağız, kendi sınıf seviyelerine uygun bir şekilde. E, hiçbir e, çocuğumuzu dışarıda bırakmadan, eğitimden mahrum e, kalmayacak şekilde ve süresiz bir şekilde istedikleri kadar burada kalıp bizlerin misafiri olacaklar. Devlet bütün imkanlarını zaten destek veriyor. Eğitim noktasında da öğretmenlerimiz, bizler kurum olarak inşallah ilk gün olduğu gibi e, son güne kadar bir şekilde buna destek vermeye çalışacağız yani. Aha, tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Ee, Taşkın Çemrek, Siirt Rehberlik Gerçekler Merkezi'nde e, oku, e, psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Siirt İl Psikososyal Ekibi üyelerindenim. E, bu deprem olduktan sonra ekip üyeleriyle birlikte toplandım gerçekleştirdik. Neler yapılabileceğinin arayışı içerisine girdik. İlerleyen günlerde afet bölgesinden gelen depremzede de, ailelerimizin burada konaklandığı bilgisi geldi. Gerek ekip üyeleriyle gerek sahadaki diğer gönüllü arkadaşlarımızla birlikte imkanlarımızla hızlı bir şekilde burada bir psikososyal destek birimi kurduk. Öncelikle büyük bir travma yaşayan Ailelerin yaşadıkları tepkilerin farkına varmaları, bu süreci daha iyi atlatabilmeleri için neler yapabilmeleri konusunda bilgilendirme çalışmalarında bulunduk. Belki psikolojik ilk yardım diyebileceğimiz hizmeti sunmaya çalıştık. Yine aşağıdaki okul öncesi sınıfımızdaki öğrencilerimizle birlikte çeşitli etkinlikler yaparak, Çocukların bu süreci en sağlıklı şekilde e, atlatmalarına destek olmaya çalıştık. Nasıl gelen varlığında destek? İlk yaş oldukça hmm. ailelerde veya öğrencilerde bireysel olarak burada da görüşüyoruz. Ayağır bir iş yapıyorsunuz. Alt, alt katta da yine hem e, okulda, olarak tamam. orada e, arkadaşlar deniyor. Bir de biz de yine psikososyal destek olarak, psikolojik danışmalar olarak yardımcı olmaya evet. çalışıyoruz.